İyi pazarlar, EYT'liler, emeklilikte yaşa takılanlar, sürekli işçiler, memurlar, emekliler, sosyal yardım alanlar, hepinize merhaba. Evet sevgili arkadaşlar, yayınıma hoş geldiniz. Tüm EYT'liler, mitik havasında pazar günü, şu anda gerçekler dünyasında gerçekleştirdiğimiz yayınımıza hoş geldiniz. Sesinizi daha iyi duyurduğunuz, yetkili kanallarda sesinizin dinlendiği ve bu konuda anlık sorularınızı, anlık çözümsel isteklerinizi dile getirdiğimiz Güzüde yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Tüm EYT'ler, sürekli işçiler, emekliler, memurlar, sosyal yardımla geçinenler, hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sayın Aydın Bey, Gökhan Bey, Emine Murat Bey, Gülsel Hanım, Sayın İzgi, Sayın Koray, Sayın Güllü, Sayın Ayten, Sayın Gülsen, Sayın Mevlüt, Sayın Akan, Evet günaydınlar Sayın Platform, Sayın Ölmez, Sayın Mercanoğlu, Sayın Yıldız, Sayın Yıldırım, Sayın İzgi, Sayın Coşkun, Sayın Kaya, Sayın Altun, Sayın Ölmez, Sayın Dağlı, Sayın Coşkun. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Do dedim 11'de yayın açacağım, miting havasında açacağım. Yayınlarımızın dinlendiğini biliyoruz. Kamuoyu bizi dinliyor. Diğer kanallardaki YouTuber'lar da bizi dinliyor. Bütün kanallar bedelli EYT'ye döndü. Evet, doğru diyorsunuz Can. Like butonuna, beğeni butonuna lütfen arkadaşım bana hatırlattı. Çok teşekkür ederim Sayın Can. Arkadaşlar hepiniz beğeni tuşunu patlatalım. Ankara, Ankara duy sesimizi bu EYT'nin, bu dört değerli işçinin, bu emeklinin gür sesi. Evet sevgili arkadaşlar, biz bu konuda güzel adımlar atan, güzel reformlar gerçekleştiren, gerçekleştiren iradeye EYT'nin ve dört değerin ek ve bu konuda emeklilerin intibakının sosyal yardım alanlarının haklarını arttırmak için. EYT'liler konuşmaya başladı, ses var. Evet, teşekkür ederim. Şu anda EYT'yi gündemin birinci maddelerine doğru yeniden götürüyoruz. Her ne kadar Suriye olayı olsa da arkadaşlar bu milli meselemiz. Tabii ki Suriye'ye girmek zorundayız. Ama unutmayın ki Türk devleti güçlüdür. EYT konusu toplumun seçim öncesi çözülecek birinci derecede sorunu olarak çıkmıştır. Ve bu da çözülecektir. Güvenimiz çok tamdır. Evet sayın ben yeri bedelli istemiyorum diyor tabii ki ama biz bir işin sonuca ulaşması için kutsal bir adım attık arkadaşlar. Bu adım da inşallah ilerleyecek. Evet dört değerli kardeşlerim, EYT'li kardeşlerim, evet e, intikam içinde diye bir şey yok arkadaşlar öyle bir şey yok. E, biz bu konuda çözüm için konuşalım, çözüme adım attırmak için konuşalım. Hiçbir zaman kalbimizde intikam vesaire şeyler olmasın arkadaşlar. Bizim devletimizin kanalları bu konuda güzel iletişimlerle mutlaka harekete geçecek durumdadır. 17 günlük Aralık ayı yapmış. Hangi kurumunu bir yazar mısınız? Sayın Çakçı onu bir yazın merak ettim. Arkadaşlar 5 günlük ikramiyesi yatan var mı? 300 lira gibi 280 lira gibi yatan var mı? Evet arkadaşlar, 20 üzerine maaşlara da neden zam yok demiş. Onunla ilgili komisyon kurulduğunu söylemiştim Sayın Debir. Evet Sayın Dede, 120'ye odaklandık. İkramiler ne zaman? İkramiyeler, arkadaşlar bu ay içinde yatması gerekiyor. E, tehdiyeler yatması gerekiyor. 5 günlük ikramiyeniz yatması gerekiyor. Milli eğitimle alakalı dediğim gibi şu anda olumlu ibre var. Ve kurumlara prosedür yazıları geliyor. İşte Temmuz Ağustos muhabbeti yapılıyor. O Geçen sene de yapıldı. Endişe etmeyin arkadaşlar. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne selamlar. Nasıl durumlar arkadaşlar? Sayın Akbulut yatmadı demiş. Evet. Ee, bakalım yatmadı. Devlet Hastanesi'ne de zaten ee, geç yatıyor biliyorum değil mi? Devlet Hastanelerinde arkadaşlar. Evet. Devlet Hastanelerinde geç yatıyor. Evet arkadaşlar, iyi yayınlar demiş Sayın Kaya. Arkadaşlar beğeni ve like tuşunu patlatalım arkadaşlar. Sayın Erdoğan sandıktan önce bunu inşallah şey yapacağız, bunu çözeceğiz. Çünkü bunu çözecek irade ve şey bizde e, mevcuttur arkadaşlar. Tüm EYT'li arkadaşlarım, tüm EYT çözümü bekleyen, emeklilikte yaşı takılanlar yayınımı bekliyorum. EYT olmazsa olmaz. Hayırlı yayınlar arkadaşlar. 4D'li iççilerin zammı da inşallah bu hafta içinde ortaya çıkacak. Sayın Dağlı kültür ve turizme yatmadı dedi. 13 artı 5-18 günlük yatmadı dedi. EYT'deki yaş sınırını bence komisyon belirleyecek. Biz ne desek boş. Sayın e, il, İler e, günaydın 4D'ye zam istiyoruz demiş. Tabii ki haklısınız. İnşallah buna düzen getirilecek. Zorunlu yani iki 2. Pazartesi görüşelim Sayın Uğhan. Pazartesi yayınımda söyleyeceğim size. Bir görüşme yapmam lazım bakanlıkta Sayın Uğhan. Çünkü özel hastanelerdeki Sezeryan'ın ücretsiz olmasıyla alakalı bir düzenlemeden haberdar değilim. Daha önce de dediğim gibi Sağlık Bakanlığı normal doğumu özendirici açıklamalarla birlikte yönetmelikler yayınlanmış. Ve bu konuda hastanelere e, çok fazla Sezeryan hakkı vermemişti. Ee, bu konuda bir kısıtlama yoluna gitmişti arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Oy korkusu diyor tabii ki. Oy korkusu, oy korkusu galip geldi. Halkın isteği mi diyelim? Ben 9 Eylül'de çalışıyorum. İkramiyeler ne zaman yatacak? Sayın Erdinç, ikramiyelerimiz bu ay içerisinde yatması gerekiyor. Ee, Cumhurbaşkanı kararla vermesi, yayınlanması gerekiyor ve günü belirlenmesi gerekiyor. Biz milli eğitimde çok güzel promosyon aldık 1805 TL. Hangi bankadan aldınız? Bankayı da söyleyelim. Bu gece yatacak mı maaşlar? başkanın 5 günlük maaşla yata, yatacak arkadaşlar demiş. Arkadaşlar 14'ü siz 14'ünde mi alıyorsunuz? Şu an 14'ündeyiz. İşte 13'ündeyiz. Evet arkadaşlar. Muhtemelen yatabilir de bakalım 5 günlük ikramiyeleriniz. Ama bu şey reis kitler meclis kaparmadan geçer mi? arkadaşım e, kitler seçime bir ay kalan Şubat'ın sonu ve Mart'ta kadroya kavuşuyorlar hızlı bir çalışma var göreceksiniz e, 70 bin kişi ilgilendiren kit söz kit e, kitlerdeki kadro kit çalışanlar kadro Mart ayında Mart ayının başında geçecek 3600 ek gösterge polise mühendise Din adamına, öğretmene verilecek olan 3600 ek gösterge Mart'ta müjdelenecek bilgisini aldım. Bu ne demek sevgili arkadaşlar? Bu şu demek, dün dinlemeyen arkadaşlar için söylüyorum. 3600 ek göstergeyi alan bu memurlar 600 TL maaşlarına, emekli maaşlarına zam olacak. Ve ikramiye alacaklar mesela, emekli oldular diyelim, yasa çıktı. 21.000 TL fazla para alacaklar. Ve maaşlarda 600 TL daha artacak. Bir nevi emekli olmaya özlenecekler arkadaşlar. Bu konuyu da bilginize sunarım. Yeni düzenleme, yeni bilgi, müjdelenecek gelişmeyi öğrendim ve sizle paylaşıyorum. 3600 ek göstergeyi Mart'ta açıklandığında kulaklarımızı çınlatabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım. Ee, Milliyetin Bakanımızı gayet neşeli gördüm geçen gün. Biretti Bakanımız çok neşeliydi. Belediye Başkanlarının evet bir kişi eksiz. Haydi Ankara'ya Sayın Ünal. Şu anda arkadaşlarımızı çağırman istiyorum Özcan kardeşim. Lütfen tüm arkadaşlarımızı çağır. Buraya gelsinler. Buradan çok güçlü bir çok güçlü bir sesle arkadaşlar konsantre olalım ve seslenelim. Bu yayınımızın bitikten farkı yok. Bu yayınımızda sesiniz var. Bu yayınımızda umutlarınız var. Bu yayınımızda sizler varsınız arkadaşlar. Yapı Kredi Bankası çok güzel promosyon verdi. İyi güle güle kullanın, güle güle harcayın. Kaç yıllık verdi ama Emin Hanım. bana bir de yılı söyleyin ki güzel olup olmadığını anlayayım tutarım. Sayın Kaya ne demiş? Gülhanede çalışıyorum, yüzde on askeri ücretin fazlasını alacaktık. Sözleşme yaptık ve geri verilen hakları aldılar elimizden olur. Sayın Kaya, artık yüzde dörtlük hakemiyeti kararına uymak zorundasınız. Bu kriz çıkardığı için, bu bir kriz oluşturduğu için maaşınız 2020'den yüksek muhtemelen. Bunları da zam konusu görüşmek için komisyon toplandı. Bunu da bilmenizi istiyorum. 12 olması oydu yok. Tabii ki Tur abi. Evet EYT bedeli çok bekledi çıkmalı. Tabii ki beklediniz. Arkadaşlar EYT'ler nerede? Tüm kamuoyunu yönlendiren. Burada bütün her yerde Bilgilendirme yapıp bu işi tetikleyen kardeşinize neredesiniz? EYT'l kardeşlerim neredesiniz? Canlı yayınları sevmiyor musunuz? Evet arkadaşlar. 12 ay olmazsa büyük şeydir kaybedecekler. Evet. 3 yıllık. Yani burada arkadaşlarımız haklı olarak oy güçlerini söylüyorlar. Tabii ki kendi haklarıdır. Kendi düşünceleridir. Bir rey belirtmiyorlar ama güçlerini belirtiyorlar. Sayın Keskin onun için uğraşılıyor. Sayın Kaya ben teşekkür ederim. Aynen Sayın Zor EYT. İşçi, sayın Pekgöz zam için uğraşılıyor. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yayını daha canlandıralım. Bütün herkesten like tuşuna ve beğeni tuşuna basmasını bekliyorum. Şu anda beğeni tuşuna bakalım. Diğer arkadaşlarımıza ulaşalım. Lütfen arkadaşlar hepiniz şu beğeni tuşuna basın ki tüm kıymetli arkadaşlarımıza ulaşalım. Böyle bir sistem var. Evet sevgili arkadaşlar bekliyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda bütün Türkiye'de en canarlıcı konuları konuşuyoruz. Lütfen arkadaşlar. Diziler, filmler şu anda yok. Haydi bekliyoruz kardeşlerim. Haydi Ünal. Haydi Ünal arkadaşlarına da ilet kardeşim. Sosyal medya adresine söyle canlı yayın vardı. Çok teşekkürler Sayın Ünal. Sayın Pekgöz. Sayın Pekgöz o yüzde dörtlük zamla öyle. Aynen Sayın Urhan. Bu ay yatacak. Evet Sayın Birden. Arkadaşları buraya bir çağır. Tabii ki şey yaparız onu söyleriz. Buraya çağırın Sayın Birden lütfen. Arkadaşlarınıza haber verin WhatsApp'tan açsınlar. Lütfen arayın. Evet. Evet arkadaşlar. Çok sağ olun Sayın Taşımaz. Sizler için uğraşıyoruz Sayın Taşımaz. Haydi Ünal, lütfen. Haydi Sancak, belediyeler yüzde elli Ömer Kartop, eyet hakkımız diyor. Tabii ki hakkınız. 2020'ye tamamlanacaksınız Sayın Güren. 36 bin kişiyi bekliyorum burada. Bakur tabii ki o da bir sosyal güvenlik değil mi Sayın Yılmaz? İnşallah Sayın Coşkun. Haydi arkadaşlar. Hayır daha fazlası olayı yok Sayın Gökçen. Artık hakem heyeti kararının zammı var. Bedelli olayı bir milat, başlangıç için. Çok çok teşekkürler Sayın Tam Koç. Güç verdiniz. Evet şu anda arkadaşlarım canlı yayında. Şu anda Türkiye'de sorunlarınızın en iyi iletildiği, en farklı iletildiği yerdesiniz sevgili arkadaşlar. Evet like ve beğeni, beğeni atmayı unutmayınız. Evet sevgili arkadaşlar. Zam konusunda zaten duymayan arkadaşlarımız varsa söyleyebilirim. Evet sesiniz burada gür çıkıyor. Ey haydi kardeşlerim. Teşekkürler Sayın Taşımaz. Evet Karabulut, belediyelerde bulutlar dağılıyor. Belediyelerde güneş açıyor. Belediyelerde artık tamamen dörtte kadroya geçimi ve şirketten sıyrılma konusunda hızlı bir çalışma var. Belediyedekiler de tabii ki mutlu olacak. Çünkü farklı farklı siyasi partilerde, farklı farklı görüşlerde yönetildiklerinde her kafadan bir ses çıkıyor. Artık direkt dörtteye geçme hakkınızın ramak kaldığını söylüyoruz. Aynen 31 Mart öncesi EYT damgası bulacak. Sorunuza cevap vermek istiyorum Mira Hanım. Buyurun. Evet. BT diyeler dedik demiş Sayın Coşkun. Bu ay içinde Karabulut Belediyeler demiş. Yanındayız demiş. Çok teşekkürler Sayın Mehmet. Arkadaşlarınla videoyu paylaşırsan daha da çok yanımızda olursun. Ama şu canlı yayına EYT için kardeşlerim. Bakın 74 tane like'ımız var. Daha çok like atalım kardeşim. Sesimiz sizin sesiniz olduğu için alışıyorsunuz. Sizin dertlerinizle, sizin sıkıntılarınızı utanıp sıkılarak birileri dile getirmiyor. Neden utanıp çekindiklerini bilmiyorum. Ben sizlerin hakkını ararken utanacak bir şey göremiyorum. Küçülecek bir şey göremiyorum kardeşlerim. Bu hakkı, bu hukuku, bu güzel çalışmayı hak arama olarak görüyorum ve seviyorum. Arkadaşlar şu anda bu mitingdeyiz. Tabii ki onları söyleyeceğiz. Buraya tüm arkadaşlarımı, tüm EYT'leri bekliyorum sevgili arkadaşlar. Sayın Kıl, 2019'da toplu sözleşme istiyoruz, zam değil demiş. Arkadaşlar, zam da önemli. Bu işin parası da önemli. Bedava mı çalışacaksınız? Az paraya mı çalışacaksınız? çıraklık doğum, eğitim, staj süreleri, sayın Urhan, bunların hepsi dile getirilecek. Devlet sorunu çözmek için vardır, tabii ki. Biz nereden yoksa bunu şey yapacağız. başkanı 5 günü dahi vermiyorlar. Nerede babucu, neredesiniz? Belediye değildiniz inşallah, değil mi? 25 dolması bir 1,5 yıl var. Prim 7000... 1,5 yıl var. Siz çok yaklaştınız Sayın Güren. Tarih yok, EYT yok. O zaman zam yok. Yaş kaçtı sizin? Sayın Güren yaş önemli. Tarih yok, EYT yok. Zam doğru mu demiş. Hayır hayır bu t diyeler. EYT'ye mi? EYT var, EYT var. EYT'ye var Sayın Danyeli. Evet... Sizde 12 ay demiş evet arkadaşlar e, Beğen tuşuna basmanızı istiyorum. Evet kardeşlerim yaş 46 tam eğitenin pazarlık masasında konuşulacak yaştasınız. Daha düşük olmasını istemiyorum tabii ki. Evet arkadaşlar e, 46 gene uygun. Buraya bedava çalışıyoruz zaten demiş bedavaya çalışıyoruz. Daha 4D'de miydiniz Samim Pekköy? Tabii ki az. Büyük şehirdeyseniz tabii ki az. Milli Savunma Bakanlığında çalışıyoruz. Güvenliyiz ama silah parası dahi hiçbir konu hakkımızı alamıyoruz. Milli Savunma Bakanlığındaki arkadaşlarımızın hakkının daha çoğalması için elimizden geleni yapacağız. Bir ara maaşlarda sıkıntı vardı. Düzeni yatıp yatmama ve maaşlar düşük müydü? Ümit Bey ne kadar alıyordunuz? Günaydınlar sevgili arkadaşlarım. Gelen kardeşlerimizden lütfen, lütfen arkadaşlarım, lütfen beğeni ve like tuşuna basmalarını bekliyorum. Evet kardeşlerim, like tuşuna basın. Çünkü burada sorunlarınız var, burada umutlarınız var, burada her şey sizler için. Sizlerin sesi, sorularınızı anlık çözümler, yetkililerin de dinlediği, bürokratların da dinlediği bir yayındasınız. Çünkü sizinle ilgili, sizin sesinizi direkt sizden burada daha iyi duyuyorlar. Mitinge gitseniz ne oluyor? Bağrılıyor, çağrılıyor ama orada ses veriliyor ama arkadaşlar. Böyle net, direkt, net net bir bir seslerinizi duyamıyorlar. Evet sevgili arkadaşlar, manipülasyonun olmadığı, güçlü bir hak isteğinin olduğu, güçlü bir şekilde arkadaşlar lütfen burada sesinizi duyurun. Bütün arkadaşlara sesleniyorum. burayı arkadaşlarınızı çağırın. EYT'nin hakkı yenmiştir diyor Sayın Öle. Onun için buradayız. Vergiler ne zaman kesiliyor? Vergiler e, Temmuz'dan sonra başlıyor Sayın Ölmez. Şu anda vergiler kesilmesi bitiyor. Temmuz, e, Şubat'ta da tam alıyorsunuz maaşınızı, zamlı maaşınızı. 1410 1382 olursa tam ne olacak? Tam değişebilir katsayılar. Onun için tam bir şey diyemem. Bunu iki katını yazabilirsin saniye ama bekleyin, görün derim. Günaydın bu tedirler ne zaman? Çünkü maaş küsuratlı farklıdır, tam farklıdır. Katsayılara göre değişir. Günaydın bu tedirler ne zaman yatar? Bilgi verebilir misiniz? Tedirler bu ay içinde yatacak sevgili kardeşim. 1700'ü geçmedi aldığım maaşı, Çadı kadroya geçtik. Sayın Gül, 2020 olacak maaşınız. O maliyeden olur bekleniyor. Çünkü ben Maliye Bakanlığı'na iletildiğini Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı aradım. Oradan öğrendim. Bilgin olsun. Staj mağduru yasası ne zaman çıkacak demiş. Staj mağdurlarıyla alakalı. Bellilerine ayrıcalık bellilerine ayrıcalık olmamasını eşitsizliğin giderilmesi için bu konuyu ısrarla dile getireceğiz. Çok yakın zamanda bir gelişme bekliyoruz. Bizim mülendimde durum 12 ay olma ibresi yönünde Sayın Bakıcı. İnşallah bu sene de size geçen seneki 12 ayı müjdeleyeceğim. İlk müjdeyi benden almıştınız. Buradan o müjdeyi size vermenin heyecanını taşıyorum. Sayın Demir, 49 yaş çok güzel. 9.000 SSK metrak, 320 320.000 TL ayar 20 yıllık işsizlik kesildi. EYT hakikaten bekleyip fazla bekletmesinler. Sayın Demir, sonuna kadar katılıyorum size. Sayın Karatop, staj mağdolar demiş, söyledim Sayın Gümüştok'a 4 TL'ye enflasyon farkı verecek mi demiş. Şu anda bakanlık komisyon kurdu, bunu görüşüyor. Bakanlık komisyon kurdu bunu görüşür sevgili arkadaşlar. Evet değerli kardeşlerim lütfen arkadaşlarım evet arkadaşlarım EYT çalışması bedelli bekleyen neye göre olacak? EYT çalışması bedelli şu şu anda bütün paralar akıyor. Ziraat Bankası Halk Bankası devletin projeleri için kullanılıyor. EYT toplumun bir gerçeği seçim öncesi büyük bir aparat. Ve bu aparatın kendi hakkını kullanmasından güzel bir şey var mı? O yüzden aynı Halk Bankası ve Ziraat Bankası'ndan işçiye emeklilikte yaşa takılana yük olmadan bir kredi sunmalı Ve bu kredi düzenli olarak geçirilmeli. Bu kredi de dış devletten emekli maaştan düzeni keseceği için daha düşük faizle almalı. Devlet daha çok düşük faizle aldığı krediyi memura kendi vereceği parayla bu krediyle sağladığı emekli yasasıyla kendi vereceği parayla ne yapacak? Daha biraz daha faizli verecek ama arada kendi kazanacak. Çok küçük küsuratlarla Finlandiya modeli gibi etkilenecek emekli ama kazanan ne olacak? Devlet olacak. Emekli, emeklilikte eşya takılan olacak. Yani dışarıdan alınan bu tahvil ve bu gelir, bu kredi EYT'nin çözümü için kullanılacak. Daha çok faizle verdiği için de ama işçiye yayılıp bunu hissetmesini daha da indirdiği için de iki taraflı kazanacak. Bir nevi arkadaşlar bunun için kaynak bulması neden güçlü? Maaş tasluplu kredi çekilmek istendiğinde yurt dışından çok düşük faizle, çünkü gıvanç garanti işidir, kesinti garanti işidir. Fonda direkt oraya yönlendirildiği için bu bir mükemmel bir tekliftir. Şimdiye kadar benim dediğim teklif yapılabilirdi. Ekonomik anlamda bu durum sorun olmaktan çıkardı. İki sene içerisinde bedeli EYT'ye kavuşmuş ve aldığı maaşla piyasaya para akıtan esnafa koşan bu kardeşlerimiz bilmeden şunu bir yapmış olacaklar. Vergilerini ödemiş olacaklar ve bu alışverişlerdeki KDV'ler devlete geri dönecek. O zaman ne olma olacak? Dönen bu dolayı iki veya üç sene içerisinde bedelli EYT kendi bedellisini ödediği KDV'lerle karşılamış olacak. Yani piyasaya akan para bir nevi somutlaşmış olacak. Kobiler güçlenmiş olacak. İşveren bir şey satamadım edemedim diyemeyecek. Yani bu çark memlekete millete fayda demek saygılar arkadaşlarım. Milli eğitimde astroloğun çalışıyorum. Temizlikleri Evet bakalım. Şuraya bakalım. yaşarım Hanım gücelmesin. Milli eğitimde usta olarak çalışıyorum. Temizlikçilerle birlikte aynı maaş alıyorum. Buna düzenleme olacak mı? Miyaz Hanım, özlük hakları var. Biliyorsunuz özlük hakları ve bunun yanında kadem-kıdem durumları, öğrenim durumları. Bunlar zamanla yerleşecek. Üzülmeyin. Bu konuda bir düzenleme gelecektir. Merak etmeyin arkadaşım. Lütfen. Arkadaşlar yüz olsun şu beğeni tuşu. Beğeni tuşuna basalım arkadaşlar. Like yüz olsun lütfen. Like yüz olsun arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, sizlerden isteyeyim, sizlerden isteyeyim tüm dört değerler, tüm dört değerler sürekliçi kardeşlerim. Burada arkadaşlarım anlayamıyorum e, hala evet, hala bizim sizin hakkınızı aramamızdan üzülenler var, e, üzülsünler sizin hakkınızı aramak için evet. Bak mantıklı gelmeye başladı dedi çünkü iyi anlatamamıştık, kolay değil. İlk yayında iyi anlatamamıştık. Ee, burada tekrarlayacak olursam arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Evet. Sayın Elbir, yeni yayına katılanlar tabii ki bilmiyor. Biz bunu çok defaatle anlattık. Birçok videom var. Oradaki videolardan bu yayınlara bakabilirsiniz. Ayrıntılı açıkladığım yayınlar var. BDL-EYT Finlandiya modelinin başka bir versiyonu olacak. Tekrar ediyorum. BDL-EYT için devlet maaş tahsüm, maaştan tahsüm edeceği için belli devletlerden bunu tahvil yoluyla alabilecek işte. Ne olacak arkadaşlar? Bunu daha düşük faizle maaş tahsümlü kesme garantisi verdiği için ne yapacak? Size kullandıracak. Devlet Bankası araçlarıyla. Sizler de bunu maaşlarınızdan e, kesecek. Nedir? Maaşlardan 50 veya 100 TL size geri döndürecek. Yani aldığı bu kredideki miktardan. Ve sizler de maaşa kavuşmuş olacaksınız. Ne olacak arkadaşlar? Bir nevi çak dönmüş olacak. Yani bunun için ayrıntılı bir tabloda yapmayı düşünüyorum. Tabloyu ekrana koymayı düşünüyorum. Nasıl olacak? Nerede ne verecek? Daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Geçici çiziz hepimiz demiş. Neredeydiniz? Milli eğitimdeydiniz değil mi? Tabii ki milli eğitim sürekli olacak arkadaşlar. Bakın geçen sene ay çalışmadınız. O müjdeyi vermedik mi? Yani hiçbiriniz umutlu değildiniz. Bakın diğer kardeşlerim de dinlesin. Milli Eğitim'de arkadaşlarımız çıkış aldılar. Birkaça çıktı. 2 ay 3 ay boşta kalacaklar. Devreye girdik. Maliye'yle sıkı, Milli Eğitim'e sıkı baskı yaptık. Bu vatandaşlar aç mı gezecektirdik? Seçim var önümüzde dedik. Hepsi geri çalıştılar. Çıkarılanlar geri çağrıldı. Mücadele bu. Azim bu. Sonuç alana kadar son saniyeye kadar koşturma bu. Olumsuz konuşanlara prim vermeme bu. Her zaman iki kere iki dört değildir hayatta. Beş de olur, altı da olur. Biz bunu yapmak için uğraşıyoruz. Yani EYT'ye kaynağın olduğunu dün anlattım zaten. Müttiş kaynaklar var. EYT'ye bu verilebilir ve piyasa canlıdır. Ben ekonomi için istiyorum bir de EYT'yi. Ekonominin canlanması için. Çünkü hiçbir EYT'li aldığı parayı, dört de içi işçi de yastık altı yapmıyor. Yüzde seksenini pazarda, markette harcıyor. İhtiyacı var. Kobi aktardığınız paralar, bir kısmı tamam, yatırıma gidiyor olabilir. Ama bir kısmı kıyılardaki lüks yatlara gidiyor, şatafata gidiyor, borç kapatmalarına gidiyor. O yüzden insanı yaşat ki, insana bas, bak ki devlet yaşasın düsturuyla. Evet sevgili arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlarımız, Beğeni ve like tuşuna basarak yayınımıza girebilirler. Sayın Hazen, Milli Eğitim'de çalışanlar için prosedür yazıları geliyor. Temmuz-Ağustos hatırlatma yazıları geliyor. Bu bu prosedür yazısı. Sonuç olarak görmeyin. İnşallah Temmuz ve Ağustos aylarında sürekli olacaksınız. Çabamız bu. Geçen seneki gibi. Milli Savunma Bakanlığı 1800 maaş alıyoruz. Onun için dedim Sayın Akçakaya. Bakanlığımızın asaletine Bakanlığımız çok güçlü bir bakanlık. Türkiye'mizin savunmasıyla ilgili. Bu yüzden ben bakanlığımızın bağışının 2020'ye zaten çıkacağını biliyorsunuz değil mi Salakçakay'a? Onunla ilgili görüşme yapmıştım. Maliye oluru bekleniyordu. En yetkili yerle görüştük. Maliye oluru beklenildiğini söylediler. Saygılar demiş Ertan Yüz Beğeni tuşuna bastın mı kardeşim? Beğeni tuşuna basıyorsunuz. Giren arkadaşlarımız like ve beğeni tuşuna bassınlar. Patlatsınlar beğeni tuşunu, geçiciliği kaldırsınlar demiş. Tabii ki inşallah kardeşim, artelas kaynağı sadece kendinize harcamayız, bizler de istiyoruz. Tabii ki, yani bakın arkadaşlar, seçim ekonomisi için belli bir para alındı. Merkez Bankası'ndan veya krediler, şu devletin kendi bütçesinden. E diyorum ki arkadaşlar, bundan EYT de faydalansın, 4 deli sürekli içi de faydalansın. Anladığım kadar, EYT için toplu para verecek yıllık ne kadar olur? Arkadaşlar toplu para diye bir şey yok. Tam bir konuyu ben size anlattım. Ee, önceki videolarımı lütfen bakın Sayın Güren. İnşallah. E, çok ayrıntılı anlattım. Herkesin de kafasına yattı ve bütün şu anda YouTuber'larda internetlerde ne geziyor biliyor musunuz? Bedelli EYT geziyor. Bakın görün. Arkadaşlar kamuoyu etkiliyoruz. Siyaseti etkiliyoruz. Sendikaları tetikliyoruz. Yaptığımız yayınlar Türk için tekrar sürekli işi için birçok yere hızlıca mektup yapmasını sağladık. Devamlı arattık, devamlı aradık. Buradaki sezlenişi ve huzursuzluğu ilettik. lehine ilettik. Onların da yetkili olduğu için orada tabii ki bu konuda ısrar etsin diye istedik. Her şey demokratik kanallarda güzel gittiğinde çok güzel olmakta. 10 sene için bedeline kadar olur. 10 ee, senem varsa e, 25 bin 30 bin arası bir rakam telaffuz ettik arkadaşlar bakalım ee, 2080 alıyorum Şubatlarına kadar alırım Belediye'nin son durumu ne olacak dört eli olacak mıyız 2080 alıyorsan işte belediyede de çalışsan sizin zam konusu şu anda şeyde komisyonda yüzde dördü kimse kabul etmiyor Sayın İla Sayın İkos 45 yaşında im kendimi geliştirdim nitelikli çalışan olarak aylardır iş arıyorum. Nasıl geçineceğiz okuyanın içi çocuğum var. Ah kardeşim ya. Aklı ya Sayın GİGOS. İnanamıyorum ya. Bu yaşta kardeşlerimiz çocuklara inanın büyük şehirde işler. Kardeşim benim inşallah bu sizler için olumlu bir ibreye döndük. Şu garanti maaşınızı almanız lazım. Bu sizin bir garanti maaşınız. Özel sektör 18 ila 35 yaş arasında daha çok çalıştırıyor. Biraz yaş ilerleyince daha genç personelle kendisini yeniliyor. O zaman daha genç personelle işverenler yöneliyorsa 45-40 ila 55 arasındaki bu vatandaşlarımız toplumdan dışlanmaya başlıyorsa EYT onları tekrar topluma kazandırma yasası da diyebiliriz. EYT'yi topluma kazandıralım. Bu insanlara dışlayan sen çalışmıyorsun, sen zaten iş vermezler diyen anlayışı kıralım. Bu gelir alan EYT'ler Ceplerine aldıkları bu paralarla daha özgüvenli kendi üretimlerini, kendi ticaretlerini veya yapacakları hünerleri göstereceklerdir. Kafa rahatlayacaktır. En azından çocuğun evde aşı, işi, çorbası kaynayacaktır. Anladınız mı sayın yetkililer? Anladınız mı sayın meclisteki değerli kardeşlerimiz, vekillerimiz, danışmanlarımız? Lütfen bu yayınlarımı izleyin. Bu yayınlarımdan vatandaşlarımız için güzel nükteler alacaksınız. Güzel öneriler alacaksınız. Biz devlete yük değiliz. Bu memleketi, bu halkı sevindirmek o kadar zor değil. Bu halk size bir adım gelene on adım koşan bir halk. Bunun kıymeti nasıl bilinmez? Bilinecektir. Üç tanesi sevindirilip, üç tanesi üzülmez. Evet arkadaşlar. 82 Eğitestaj mağduru, 44 yaşındayım. 44 yaşındaysanız inşallah patya doğru yaklaşıyorsunuz. Sizin için de belki bir ücret, daha fazla bir ücret talep edilebilir. Öyle bir yasa çıkarsa tabii, kabul ederseler tabii. Benimki burada varsayım arkadaşlar. 4D'ye zam yok demiş, cevap versinler milleti kandırmayın. Arkadaşlar lütfen ben burada kandırmak için yokum. Ben burada sizlerin hakkı için varım. Asla şimdiye kadar sizlere patinaj yaptıracak, gelip test yaptıracak hiçbir şey söylemedim. Sizlerin moralinin bozulması için hiçbir çabam olmadı. Her zaman başınız dik olsun dedim. Oradaki görevdeki arkadaşlarınıza kendinizi ezdirmeyin. Artık kadrolu oldunuz dedim. Avukat doktor gübetçi stajları sayılıyor. Meslek siteleri sayılsın. Sonuna kadar katılıyorum. Staj süreleriyle alakalı da ben şunu anladım. Bir yayın yapmam gerekiyor. Evet. Ayrı bir yayın yapacağım. Staj süreleriyle alakalı bu doğum borçlanması eğitimin de sayılması ile ilgili tamam mı arkadaşlar mutlaka bunu bildiğimizi söyleyin bütün YouTube kanallarda sizin önerileriniz konuşuluyor Allah razı olsun sizden buradan bütün tele kardeşlerime konuşuyorum askeri ücreti bildik bakın anlatayım askeri ücreti bildim 2023 dedim hani öyle haber almıştım önermiştim de 2020 çıktı Sonra bütün kanalları 2020'yi bildik, bildik, bildik. Ya baktım eski yayınlarına. Hiçbirinde öyle bir karar yok. Benim eski yayınlarıma bakın. Askeri ücreti nokta atışı bildi, merkeze sürpriz oldu. Kimse bu zam beklemiyordu. Benden başka. İkincisi, bedelli EYT. Para yok dendi, EYT çözülmez dendi. Sadece lafı beli yapacağız, konuşacağız, içimizi akıtacağız ama hiçbir şey olmayacak. 10 sene daha olmayacak, yaşlanıp gideceğiz dediler. Ben de dedim ki yok kardeşim. Epey bir dinledim. Epey bir baktım. Araştırdım, araştırdım, araştırdım. Bu nasıl çözülür? Finlandiya modelleri de devlet yanaşmıyor. Anladınız mı? Anladınız mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Yani ben de onu diyorum. Şu anda çözüm aşaması, aşamasında İslam platform. Bedeli eyeti. Şimdi bedeli eyeti siyaset tam yerleşti mi? EYT ile ilgili için hızlı bir çalışma yapılacak. Ve ne yapılacak? Müthiş bir şekilde bu aktarılacak. Değerli kardeşlerim. Yani çok umutluyum. Şu anda siyasetle bizi konuşmaya başlayacak arkadaşlar. Haber vereyim. Mecliste de bedelli EYT için tasarı verilecek. Mecliste de bedelli EYT olursa çıkar mı diye ama... Bunu muhalefet veri seçim, seçim arasında muhalefetin teklifini iktidar kabul etmez. Biz bunun iktidar kanadından olgunlaşıp gelmesini istiyoruz. Amaç hızlı bir şekilde çıkması için. Bizim beklemeye tahammülümüz yok. Seçimden önce herkes kendi oyunu kullansın. Finlandiya modelinden daha avantajlı benim model Sayın Gülen. Ülkemiz gerçekleriyle örtüşen bir model. Daha önceki videolarıma bir bakarsanız keşke baksanız çok mutlak fayda sağlayacaktır ve EYT müjdesi sağlandığında ben bütün vatandaşlarımla burada 1 milyon kişiyle canlı yayın yapmak istiyorum. Vefa budur çünkü intibaka da sizlerle koşacağız. EYT'ye aldığınızda 1100 TL'lik, 1150 TL'lik emekli maaşlarınızla intibaka koşacağız arkadaşlar. Bu sefer de intibak yasası için mücadele edeceğiz. Değişir bedelli rakam rakam. Şöyle Sayın Beyazıt, %4 sabit olan. Ama hakemiyeti zam kararının ve sözleşmenin revize edilmesi gereken bir durum oluşabilir. Zam için. Seçim öncesi böyle bir zamı vermek isteyecektir hükümet. Sizleri kaybetmek istemeyecektir. Çünkü diğerleri hep alırken enflasyon farkını dört değerde almak isteyecektir. EYT ve staj yasası olsun artık. İnşallah Sayın Karatop temennimiz o. Bütün gücümüzle onun için uğraşıyoruz. Ama bütün medyada konuşulmaya başlandık. Yakında siyasette de konuşulacağız. Yani mecliste de yayınlarımızı dinleyen danışman kardeşlerimizden dönüş aldım iletmiştim. Ee, bir Sabah telefonumuz çaldı, arkadaşı aradı işte ya dedi ne güzel anlatıyorsun, şöyledir böyle de namuz yok dedi. Ben de dedim işte vatandaş diyor biz de orada anlatıyoruz. Sizlerin de dinlemesi bizleri mutlu etti. Sayın vekillerimizle dinletirseniz daha da memnun oluruz ve teşekkür ederiz dedik. Tabii ki onlar da bunu siyasi bilirle tabii ki dinletiriz, tabii ki dinletiyoruz dediler. Mutlu olduk arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımdan. Beğeni, like tuşunu patlatmalarını istiyorum. Evet kardeşim, like tuşuna basalım arkadaşlar. 150 yapalım, haydi bakalım değerli kardeşlerim. Milli puantajlarımızı göremiyoruz. Tedi ikrameleri, Milli her yılda farklı yatırılıyor. E, farklı değil, meslek grubuna göre oluyor Sayın Cano. E, normalde sabittir. Günlük 2.67, 3.52 yemek olur mu? <gülüyor> Erol Bey, 3.52 zaten yemek. Ama zamlanacak. Haberiniz olsun. 4-500 olabilir. Ee, evet arkadaşlar katkı size. Yakacak yardımlarınız artacak. Öğrenimden aldığınız yardımlar artacak. Öyle bir durma yok. Bunlar artacak. Ama ben size şunu söyledim. Dua edin. Devamlı yanımızda durun. Tokada selamlar Sayın işler Biz diyoruz ki. Evet. Biz diyoruz ki arkadaşlar e, Aynen Sayın Platform Aynen 3 yıldan beri yasa çıkmadan oy mümkün Bekleyip göreceğiz Mega Serkan ne demiş 12 ay olsun Onun için uğraşıyoruz. Geçen, geçen sene yaptırdık Hiç üzülmeyin Ben varım Milli eğitimle alakalı 12 ay konusunda Ben burada size söylüyorum 12 ay konusunda üzülmeyin Sıkı takip deyin. Seçimden önce de bunun müjdesini alacağım ve buradan yayınlayacağım. Ama bütün milli eğitimde çalışanları göremiyorum. Arkadaşlar size de kızıyorum bakın. Gelin yayınıma. Çözen biziz. askeri ücreti tahmin eden biziz. ya Bakıyorum. Oradan buradan kopyalayan, şunu yapan bunu yapan bir sürü kanal sahibinden görüyoruz şey yapıyoruz. Aa, onlar da var. Arkadaşımla lütfen. Biz burada ciddi bir sorun konuşuyoruz. Gelin buraya. Yani buraya gelin. Biz öyle bir seteka, setekacıyız ki hiçbir şeyden korkmamış. En milli meselelerde kendini siper etmiş setekacıyız. Hukuk alanında, birçok alanda mücadele edip sonuna kadar devlet millet lehine koşturmuş setekacıyız. Kimseyi dinlemedik. Ne tehlikeler atladık. Hala da bunun hışmıyla, bize revanş amacıyla hala çabalayanlar var. Konuya girmiyorum. Konuya girmeyeyim ama biz bu millet lehine her türlü saldırı, hakaret, komplo, her türlü soytarılığa karşı direndik. Ciddi, vakar, asil, haysiyetli insanlarız. Konuşmamız, duruşumuz nettir. Görüşmediğimiz lider yoktur. Televizyonlarda liderleri görmüş değilim. Bazı büyük konfederasyonun yetkilileri yemeklerde kravatları tutularak korumalarca tutulup neredesin, kimsin diye tanınmayıp sorulduğunda vallahi billahi en büyük cumhurbaşkanı başbakan muhabbeti olduğu zaman gittiğimde bir tane koruma bile engel olmadan direkt gidip konuşabilen birisiyim şuna emin olun kendim için şimdiye kadar hiçbir şey istemedim beni şuraya aldır buraya aldır demedim biz şerefsiz FETÖ'cüler gibi değiliz onlar vatanlarını bir koltuğa bir sandalyeye sattılar Sonra da saf ayağına yattılar. Yani burada kararlılığımı söylemek için size söylüyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. kararlığımızı iletmek için bazı arkadaşlarımıza özellikle söylemek istedim. Yani bizim Sayın Cumhurbaşkanımıza ve belli... Yani. evet gerçekler dünyasındasınız haklarınızın sonuna kadar arandığı yerdesiniz İnşallah e, bu konuda samimi düşüncelerim olduğunu bilin ben burada konuşurken sadece liderleri tvlerde görüp konuşan birisi değilim bunu söylemek istiyorum Nice büyük sorunlar, ne de ne, nice devasa. Evet, bakın ne kadar ödendi platform, sayın platform. Ne kadar keyler ödendi ya? Evet arkadaşlar. Beğeni ve like tuşuna basıyorsunuz. Evet. Size güveniyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Bakalım. 2020'nin üstünde alacaklar ne olacak demiş. Onunla ilgili komisyon arkadaşım. Sayın Bülbül. 2020'nin üstünde olanlarla ilgili komisyon kuruldu. Bir de e, 2020'ye 2020'ye e, endekslenmesi için daha düşük maaşlar için maliyeden olur bekleniyor. Bu komisyondan karar inşallah bu cumaya kadar çıkacak. Ben bütün isteğimle alacağınız maaşı merak ediyorum. Neydi Sayın Özer? Evet başlangıç 62 gün geri çektirdim. Bu da geriledi ve benim burada da sigorta boyun günüm var. Bağ kuruluyum. Bu konu mutlaka görüşülür masada. Sizin gibi çok kişi var Sayın Özer. Bunu söyleyeyim size. Sizin gibi çok kişi var. Bu konuda da hiç şey yapmayın. Mutlaka buna atıf yapılacak. Size bu, sizin gibi bana çok mesaj geliyor. Sayın Mert, halkın derdini, derdelerine Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Af çıkacak mı? Ee, adli af şu an gözükmüyor. Bir ara Sayın Bahçeli bu konuda şey yapmıştı. Ee, dile getirmişti. Ama ne olur bilemeyiz son anda. Bahçeli seçimi e, Cumhuriyet İttifakı'nda düşünerek bir kısmi af konusunda AK Parti ile anlaşırsa Tabii ki bu duruma bir af çıkabilir hala rafa kaldırılmış değildir raf masadadır bizim de isteğimiz bunun çıkmasıdır Tabii ki sayın Çelik aynen bizim sesimiz olduğu için kurum hiç gider gibi gösterebilir sayın Çelik o çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani onu söylemek istiyorum. Yani muhalefet liderleri dahil arkadaşlar. Yani Görüşme fırsatı bulduğum liderler her zahim bir sorun olduğunda ilettiğimiz liderleri isterseniz de sayabilirim. Ama şahsımla alakalı hiçbir zaman bir şey için gitmedim. Vatanım, milletimle alakalı durumlar için gittim. Katkı sunmak için gittim. Her zaman da başımız dik ayrıldık görüşme sonrasında. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize gerçekten e, bu çabalarınıza, bu yaptığın evet, hayır Sayın Bayraktar e, kesin kesin inanıyorum. Bu hızda gidersek bir YouTube'u gezin Sayın Bayraktar. Şu anda yüzlerce kanal bedeli yetinemeye, yüzlerce sosyal güvenlik uzmanı neredeydiniz ya? Ekonomistlerle yayın yaptınız. Neredeydiniz? 3 sene önce bu bedelle EYT'yi çıkarsaydınız da bu çoktan emekli olsaydı ya bunlar. İnşallah, inşallah e, bu konuda çok ümitliyim, çok ümit varım ve e, çok güveniyorum sayın hükümete de. Sayın yetkililerimize de çok duyarlı olacaklarına inanıyorum. Çünkü e, ekonomi tabii ki dövizle bir darbe yedi. Şu konuda seçim ekonomisinden dolayı da birçok yeri kazanmaya çalışıyorlar. Sayın Kırkulak tayin konusu eş durumu tayini beklentim vardı. Bakalım görüşmede ne çıkacak? Ben hakemiyeti kararını ve yapılan sözleşmenin revize edilebileceğini düşünüyorum. Acil eş durumu tayini ve kurum içi tayin hakkı gelebilir. Aynen Sayın Daşdemir. Mevsimlik işçilerle alakalı sürelerin uzatılmasıyla ilgili taslaklar var. Çalışma var bilginiz olsun. Altı aylık geçici işçilerin dokuz aya çıkarılmasıyla ilgili çalışmadan haberdarım Sayın Üzer. STK Sayın Beyazıt, STK etkilisiyim ve bunun yanında etkin bir STK'yim. Her alanda hem stratejim, hem bilgi birikimim hem azmim. Daha önceki başardığımız konular e, siyasetçileri ve yöneticileri Takip etmem ve onlarla ilgili e, görüşme taleplerinde bulunurken ki etkin gücümüz, iletişim gücümüz, bunlardır yani. Devamlı TV'den, e, yaptığı gezilerden ve her türlü çalışmalarına gideriz gerekirse arkadaşlarımızdan haberdar alırız. Bir şey ileteceksek koordine içinde oluruz arkadaşlar. Her daim yetkililerimize güveniyoruz. Çalışmalarını da takip ediyoruz. Bir şeyi en uygun zamanda En iletilecek zamanda Vermek gerekiyor Çünkü okutmak ilgilenmesini sağlayacağı yer Çünkü yardımcılara şuraya buraya Gittiği zaman o isteğiniz gider Belediyelere kadro olayını da Buradan tekrar söylemek istiyorum He, Canlı yayında sizi görmek istiyor diyor İnşallah görüntülü yayına da başlarız arkadaşlar Çok geç değil Görüntülü yayını da yaparız bir haber bülteni gibi olayım değil mi arkadaşlar karşınızda? Bir stüdyo ortamında karşınızda olabilirim. Daha iyi olur diye düşünüyorum. En azından bir tahta olur. Tahtadan size açıklama yaparım. Yapılan düzenlemeyi, çalışmayı şeklen anlatabilirim. O da olabilir. Bütün arkadaşlarıma bu konuda e, aynen bir akşam haber haber merkezi gibi yayın yapmayı düşünüyorum. Haber gibi açılıp belli bir saatte yayınımı yapıp kapatmak istiyorum. Öyle de bir düşüncem var. Ee, en azından çalışanlarla alakalı bütün Türkiye'de belki yayınımız izlenir diye düşünüyorum. Haber bülteni gibi yazarız. Gerçekler dünyası haber bülteni gibi ee, çıkarız. Sayın Portakal kıskanır mı bilmiyorum. <gülüyor> Sayın Portakal Narenci'ye mevsimi geçti diyelim. <gülüyor> o da hani uğraşıyor size şeyleri söylüyor ama. Ee, Arkan Öztürk tabii ki sorabilirsin. Ama arkadaşlar Sayın Portakal kıskanırsa ne yapacağız? Evet arkadaşlar. Aynen kıskalanlar demiş. <gülüyor> tamam arkadaşlar. <gülüyor> yani beni, ben şöyle diyorum. Bu sorunlara direkt çözüm sunan ve güzel bir ortamda bunu sunarsak. Evet. İnşallah sayın Denizdesiniz anladım. Denizliden selam ederiz. Akşamları yayınlar açarız arkadaşlar. Evet Denizli'deyiz. Ya işçilerin, emeklilerin, sosyal yardım alanların, memurların, herkesin sıkıntılarında kanalımıza yer veririz. Ee, her gün bir gündem oluruz, belki bir konuyu işleriz arkadaşlar. Staj madurlarını konuşuruz. Evet arkadaşlar. Hayırlısı arkadaşlar, Ya herkes yayını yapıyor. Benim şeyim hani çok rentik alıyor diye o anlamda baktım. Dedim biz, biz izlenirsek fazla... <gülüyor> Hayır. Sayın Bayraktar hiçbir zaman bir partinin maşası olmadık Buradan ilan ediyorum. Ee, bir partiye gidip de bir iş konusunda öyle bir maşalık kendimizi yaptırmadık. Allah da nasip etmesin. Öyle küçük bir duruma düşürmesin bizi Sayın Bayraktar. Ağır konuştuğuma inanıyorum. Bakın. Burada açıkça ilan ediyorum. Partiler kendileri millete hizmet etsinler. Benim kişisel bir derdim yok. Kişisel bir hesabım yok. Biz halkımızdan gerekli desteği alırsak yeter. Önce Rabbimizle sonra halkımızdan. Ben öyle partiyle martiyle lütfen daraltmayın. İnşallah Sayın Portakal da gelir yayınımızı izler. Mutlu oluruz. Aynen aynen arkadaşlar. Sayın Gürcan sorun tabii ki ben görmedim galiba. Tayin hakkını söyledim demin. Evet, bedel ödetir mi Sayın Bayraktar? Tam yayınları şey yapmadım. İnşallah bir dahaki yayında şey yapacağım, daha net anlatacağım. Erzurum'dan selam. Sayın Marco, teşekkür ederiz. Beğen tuşuna bastınız mı? Like tuşuna basalım lütfen. 150 olmaya iki kişi kaldı. Hadi arkadaşlar, like ve beğeni tuşuna basalım. Başkanım bir şey söylemek istiyorum. Dikkat alırsınız. Tabii ki buyurun. 120 var mı? İnşallah bekledi seçimden dolayı var. Ee, sayın Can, reklam boş sorum olacak. E, 2019 sözleşme başlama bitiş 30 Haziran yazıyor 2 ay işte onu söyledim Sayın Can e, prosedür yazısı tamam mı panik yok o yazılar perde gelir belediye kadro dedim birkaç bıraktın sonuç ya ben kadro dedim de hemen ertesi gün yasa mı çıkacak hayır belediyedeki durum belli bu durumla ilgili durum Beştepe'ye de iletildi birçok kere de iletildi bir çalışma var muhtemelen sizi şirketlerden çıkaracaklar ve direkt 4D olacaklar. Yani şirket personeli değil 4D'li olacaksınız. Bilediğinin ana bünyesinde. Siz şirkete bağlandınız. Böyle bir 4D olmaz. <gülüyor> Belki %20'den fazla olur. Oo. Sayın Beyazıt iyice coştunuz. Neden olmasın? Ağın tutulur mu Sayın Beyazıt? Yani versinler. <gülüyor> Milli Eğitim Sayın Gülcan 10 ay diye sözleşme gelmiş. 10 Haziran çıkış diye. Sayın Gülcan geçen sene gelmedi mi? Geldi. Ne kadar çalıştınız? 10-2 çalıştınız değil mi? İttibatta olmamız önemli. Projestör yazısı diyorum zaten. O gelmezse sorun olur zaten. <gülüyor> Aynen Sayın Sezer. Ke kesinlikle. Teşekkürler demiş Sayın cığım. Çok sağ olun. Evet Sayın Atalas. Her konuda bize destek ol. Biz burada sesimizin. Aynen Atalas. Sizler de arkadaşlarınıza iletin. Yayınımızı paylaşın. Ee, arkadaşlarımıza dolu dolu bir yayın yapalım. Biz de bunu tabii ki mutlu oluruz. Bizim için onur verir. Bunu da size söylemek istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Tabii ki paylaşım yapalım. Sizler de bu yayınımı bir EYT platformlarında paylaşamaz mısınız? İçinizde yok mu? Twitter'da ve Facebook'ta paylaşacak arkadaşlarımız yok mu? Bir söz olalım. Sürekli işçiler için EYT'ler Sosyal medya adreslerinden paylaşım yapacaklar mı yayınımızı? Haydi arkadaşlar. Söz alalım hepinizden. Hocam puantajımızı göremiyoruz. E-Devleti ve de, Möbis'te. Şeyden olabilir belki. 55 oyun ilişki kanuna göre çalıştığınız için olabilir. Onları bakamıyorlar biliyordum. Tedi bu ay içerisinde sayın bun. Evet sayın yaparız. Tamam paylaşım yaparsanız sevinirim. Unutmayın bakın. Lütfen söz aldım arkadaşlar. Yapanlardan söz almak istiyorum. Sosyal medya adreslerinizden lütfen yapın. Arkadaşlar hala bu çözümün olmasını istemeyenler var. Onlara inat sahalarda olacağız. Onlara inat başaracağız. Onlara inat sonuna kadar gideceğiz. Evet sayın Nuran. Lütfen sorun. Evet arkadaşlar. Bedelli demiş. O konuyla ilgili videoda anlattım zaten. Evet arkadaşlar. Meten Avcıoğlu paylaştım hocam demiş. Tam teşekkür ederim. Çok sağ olun. Valla iyi olur ya. Tabii ki. Sayın Absal, bakalım. Arkadaşlar, lütfen sosyal medya adreslerini paylaşın ki birinin sesi var, üçerin sesi var demişler. Absal, bakalım nereye yazmış? Absal. Ben şansa kedi grubumuzda paylaştım. Absal göremedim mesajınızı da. Hayır göremedim. Alsa bir yazar mısınız tekrar? Çok mu yukarıda kaldı? Yazarsanız sevinirim. 2020'deki toplu iş sözleşmesinden sonra kalkıp, kalkıp tam devlet içisi gelebilecek miyiz? E, ağzınızdan bal damlıyor. Yani i̇nşallah e, o temennimiz başta ama e, şu anda bu konuda e, erken bir şey diyemem. 4D'nin özlük haklarını çoğaltarak buna cevap verebiliriz. E, ek ödeme almasını sağlayarak buna cevap verebiliriz. Sadece adını koymak kalsın Sayın Apsal. 4B ve 4C bunu yaşadı. Araştırıp bakabilirsiniz. 4D neden yaşamasın? Paylaşın çoğalalım demiş. İnşallah arkadaşlar çok sevinirim. Çok sevinirim bu paylaşımdan. Mutlu oluruz. Sayın Çakmak lütfen hemen sorun. Hemen sorun kardeşim. Kusura bakmayın. Biraz ömre ben anlatıyorum. Ondan biraz pas geçiyoruz. 25-30 bin olabilir Sayın Lafçı. Evet. Yasin Akarsu paylaşım yapıldı. Oo, kardeşim nereye yaptın? Ee, Facebook'tan mı yaptın? Meclise şöyle bir tarih vereyim arkadaşlar. Canlı yayınımızda inşallah e, binleri bulursak o hafta içerisinde bu mecliste nedir arkadaşlar? Ben size söyleyeyim çünkü e, 200-300 kişilik bir yayını yanlış anlamayın. Ben bunu gidip bu şekilde verdiğim zaman 200-300 kişi diyecek. Ama birkaç bin kişi yayınımda olduğu zaman İnanın ee, aslanlar gibi kendim bile gidip bu konuyu dile getireceğim. Yani burada yayında kişi görmeliler. ona göre bana bu konuda cevaptaki netlikleri artacaktır. Çok sağ olun Sayın Akarsu. Arkadaşlar Facebook'tan ve Twitter'dan şu anki yayınımı paylaşabilecek var mı? Tamam. Hepsi düzelecek Özgür Halkıları sayıncan. O paylaşmış Avcıoğlu da. Arkadaşlar paylaşan var mı? Haydi arkadaşlar çok teşekkür ediyorum paylaşan Avcıoğlu'na da. Milli Eğitimciler. Hepinizden bulunduğunuz o sosyal medya adreslerindeki yerden paylaşırsanız sevinirim. Sağ ol Sayın Denizli. Teşekkür ederiz. Sayın Özdemir. denizden selam. Beni yaptığı işi yapıyorum evrak şikayet memur 4 bin alıyor ben 950 işte bunlar için uğraşıyor Sayın Çakmak. Sonuna kadar aynı işi, aynı ücret prensibiyle ama 4 bin gibi haklınız çoğalacaktır. Evet arkadaşlar. Tayin kurum için tayin ve eş durumu tayin ile ilgili çalışma var. Bunu bizzat öğrendim Sayın Apsal. Çok şikayet olduğu için. Paylaşmış Sayın Can da paylaşmış. Sayın Çakmak da paylaşmış. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Koç da Twitter'da paylaşmış. Nadir de paylaşmış. Sesiniz artıyor. Sesiniz güçleniyor. Arkadaşlar hepiniz paylaşırsanız sevinirim. Büyük bir ses olalım. Amaç sizin cebiniz, sizin cüzdanınız ve sizin güçlenmenizdir. Evet sevgili arkadaşlarım. Hepinize şükran sunuyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Çünkü hakkınızı sahipleniyorsunuz. EYtli ilgili açıklama... Çok yakında olabilir çünkü bütün medyaya şu an bedelli EYT etkiledi Sayın Sun'a. Bu konuda çok ümit varız, ümitliyiz ve sonuca yakın iletişimli davranıyoruz. Marjinal gruplara asla taviz vermiyoruz. Zaten burada da onları hiç barındırmıyorum. Sizlerin cebini düşünenleri barındırıyorum. Sizleri suistimal edenlere saniye bile vermiyorum. İnşallah Sayın Çakmak yayınlarımı takip etsinler. Büyük bir EYT Tüsünamisi. Sürekli işçi Tsunami'si geliyor arkadaşlar. Tsunami hiçbir şey şey yapmaz. Tabii ki kurum içi tayin olduğu zaman il içi olabilir, il dışını bilmiyorum. İnşallah daha iyi olur. Sahil Ardıncaz, valla Ardıncaz her zaman görüyorum seni. Aslanlar gibisin, Allah seni yanımızdan eksik etmesin. İnşallah beraber birçok platformda çalışmalarımız olur. Çok güzel çalışmalarda böyle bir kardeşimiz olarak sizi bir adaşım olarak her zaman görmek isterim. Sayın Ardıncaz. Adaşız zaten. EYT çıkmayacak. Boşuna uğraşıyoruz farmanız. Ben o yüzden yapacak bir şey yok. Evet eğitici çalışma var. Ne zaman açıklanacak? EYT ilgili çalışma ocağın sonundan ve Şubat'a doğru demlenecektir. Bedeli EYT'ye takmam işi masaya getirmektir her bir. Bunun için şey yapmayın. Çünkü aradığımız bürokrat bedeli EYT yoğunlaşmıştır. İşte onunla ilgili pazartesi Ahmet Bey mutlaka yayında size de demiştim. Daha önce siz miydiniz sordunuz? Pazartesi Sayın olmaz Ahmet Solmaz. Tabii ki yüzde yüz inanıyorum Sayın Çinlikaya. Yüzde yüz. Sayın basıları EYT ezilmişleri meselesi hak hukuk nerede? Biz ezilmeyeceğiz. Hakkınızı alacaksınız. Sonra intibakla da güzel maaşlara koşacaksınız. Durmak yok durmak. Bunun alakalı durumunuz pozitif gözüküyor. 70 olmuşsunuz pozitif gözüküyor Sayın Çalış bakalım. Yasada ne diyecek, neye kabul edecekler, yaş ne olacak, kapsam ne olacak. Kabul edildiğinde bir kapsam mutlaka olacak. Her olayda olduğu gibi. Eğitim durumu ücretli yansıyacak yakında Sayın Şentürk. Çalışmalar var. Sayın Avcıoğlu çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar sosyal medya adreslerinden paylaşan daha var mı? Like ve beğeni atıyor musunuz? Sosyal medya adreslerinden şu an paylaşmanızı istiyorum. Zahit Türk lütfen şu anda ya WhatsApp'tan bana paylaşırsanız ve bilgi verirseniz çok sevinirim değerli kardeşlerim. Yani dananın kuyruğu dört değerin zammında bu hafta kapacak. Bu cumaya kadar sürekli işçinin zammıyla alakalı net bir açıklama bekliyoruz. Mutlak bir açıklama yapılacak. Gökhan Bey bekliyorum paylaşın kardeşim. Değerli arkadaşlar e, sosyal medya adresinden ve Twitter'dan, Facebook'tan, WhatsApp'tan paylaşır mısınız? Bir rica ediyorum. Herkesden paylaştım cevabı almak istiyorum. Evet kardeşlerim. Aynen sayın Bastar. Evet arkadaşlar bir saat oldu yayınımız. Whatsapp'tan paylaşmış kardeşimiz çok teşekkür ediyorum. Sayın Urhan da paylaşmış. Çok sağ olun Sayın Urhan. 4B'ye kadro diyor. Tabii ki. Tabii ki görünmezden gelemezler. Arkadaşlar biz incir bir sirkülasyon olarak şey yapalım. Yarın da e, zaten ya da akşamleyin saat 9'da da bir yayınım olacak. Akşam 9'da mı yapayım, onda mı yapayım sevgili arkadaşlarım? Dört Değerler'in durumu son vadede güzel olacak da şu kriz dönemini güzel atlatalım Sayın Dört Değerler. Ee, arkadaşlar staj süresiyle bekleyen arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili de bir görüşme yapacağım. Sayın Akbulut da Facebook'tan paylaşmış. Saat 9 ideal diyor arkadaşlar. Çok güzel. Sabah iş olduğu için. Çok sağ olun Sayın Ardıncaz. Çok teşekkür ederim. İnşallah Sayın Ardıncaz. Çok faydalı işlerde ve çok önemli projelerde çalışacağız. Sayın Türkte paylaşmış. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sosyal medya adreslerinden, Whatsapp'tan ve her yerden paylaşın. Bir yıldırım gibi, bir tsunami gibi, bir fırtına gibi olsun haklarımızın ve her yerde etki yapsın ve ne olsun başarıya giden yolda Büyük bir güç versin bize sevgili arkadaşlar. Bak paylaşıyorsunuz, kıpırdama başlıyor. Bütün herkes WhatsApp gruplarından, Facebook'tan ve Twitter'dan paylaşım yapsın arkadaşlar. Birimiz birimiz kendimiz için değil, hepimiz için büyük bir mücadele başlattık. Ve görüşlerim her yerde kabul görüyorsa aynen olsun. canı sağ olsun Sayın Ateş. Paylaşan arkadaşlarıma hepsine ayrıyeten teşekkür ediyorum. Like tuşu da 200'e yaklaştı arkadaşlar. 173'teyiz. 200 beğeniye çok az kaldı sevgili arkadaşlarım. Evet kardeşlerim. WhatsApp gruptan Hasan Işık da paylaşmış. Eline koluna sağlık. Sayın Ünlü de Facebook'ten paylaşmış. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar mükemmel çıktınız çünkü çok sahipleniyorsunuz. Sahiplerimiz bize gurur veriyor. Bu konuda hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakkını arayana saygı duyduğum kadar saygı duymam kimseye. Gerçekten hakkınızı arıyorsunuz. Sonuna kadar varım. EYT'yi çözeceğim. İnanmayanlara, önüme set koyanlara inat. Bu konuda şevkimizi kırmaya inat, kırmaya çalışanlara inat. Birçok konuda görünmez bir şekilde, yani şöyle işin podyumuna çıkmadan, işin vitrine çıkmadan ne sorunlar hallettik? Yani buradan her şeyi açıklayamıyorum ama istiyorum ki Türkiye'nin geleceğinde bizim de etkimiz olsun. Emekliliğe yakışan topluluğa, bu de emeklilik hakkının sağlanmasına katkımız olursa her ilde ve her şehirde gönüllerde yer edeceğiz. Bu benim için en büyük kredidir, en büyük güçlerden birisidir. Nüfus mesai, Heh. oyunların gününü nüfus müdürlüğünü mesaisindeki o tırpan vardı ya. Nüfus müdürlüğünün mesaisindeki tırpan da atılacak. Yani bir şirketteki daha çok mesai ücreti alıyordunuz nüfus müdürlüğü. Buna müjde veriyorum size. O kota kaldırılacak veya biraz daha esnetilecek. Bilginiz olsun. Bu bilgi gerçek bir bilgi. Aynen Sayın Ardıncaz. Memurlarla ilgili açıklamayı pazartesi günü yapacağım Sayın Asarkaya. Orada bir istisna olabilir. Whatsapp'tan paylaşalım demiş Sayın Başlamak. Çok teşekkür ediyorum paylaşanlara. Aynen arkadaşlar. Yani Sayın Akarsu gümbür gümbür bakın. Milli eğitimcilere sorun ya Akarsu. Buradan seslenin. Sayın Akarsu sen 9 ay çalıştın bir kurumda. Geçen sene seni 12 ay çalışmasını bir kanal sağlasa mutlu olmaz mısın? Ya geçen sene bu adamlar işten çıkarıldı geri döndü dedik ya. Bu başarı değil midir ya? Kimse bunu güçlümseyemez. Akşama yayın var saat 9'da. Whatsapp'tan paylaştınız değil mi? Çok teşekkürler Sayın Ünlü. Bana beni onur ettiniz, mutlu ettiniz. Çok e, teşekkür ediyorum hepinize. E, gösterdiğiniz anlayış için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu sizlerin... da sizlerin sağ üstüne inanıyorum. Evet Sayın Bulut. Çok teşekkür ederim Sayın Ardıncaz. paylaşımlar yapıyorsunuz. Sosyal medya adreslerinizden paylaştınız. Aha Sayın Koç da paylaşmış. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Arkadaşlar çok sağ olun gerçekten. Yani ben de sizden çok teşekkür ederim Sayın Oyundan günlüğü. Çok sağ olun. Dinlemeniz beni mutlu ediyor. Birçok yerde paylaştım demiş. Yo, paylaşmanız büyük bir güç arkadaşlar. Bize güç veriyor biliyorsunuz. Paylaşımlarınız bize güç veriyor. Sizlerin bu haklarınızı almayı inat kıskanan kesimler de var. Alacağınız 3-5 kuruş para bunu çekemeyenler var. İstismar aracı edemeyeceğimler var. Allah sizin yüzünüzü güldürsün diyor. Bundan güzel dua olur mu? Çok teşekkür ediyorum Sayın Bulut. Bu bana vereceğiniz en büyük teşekkürlerden birisi duadır. Dua çok önemsiyorum duayı çünkü. İnşallah arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Aynen arkadaşlar mutlulukla yapıyorum bunu. Çok teşekkürler Sayın Topçu. Paylaştınız mı? Allah sizin de işinizi gücünüzü rast getirsin. Sayın Akın Twitter'dan paylaşmış. Paylaşarak olacak destek olalım demiş. Allah razı olsun Sayın Ardıncaz. Ardıncaz gerçekten bu davada çok büyük kilometre taşında ilerlememizde çok büyük etkisi var. Zamlarınız, bu konuda alacağınız zamlar, haklar, tediyeler, ikramiyeler, sosyal yardımlar konusundaki haklarınız, her şeyden son gelişmelerden haberdarız. Ve sizlere atma, a, anlatmaktan gurur duyuyoruz arkadaşlar. 12 ay çalıştığı için kiralar birikmedi. Milli Eğitim'de geçen sene insanlar yazın kiralarını ödemiyorlardı. Onlara engel olduk. Maaşlarını aldılar. Kiralarını düzenle ödediler. Topluma rencide olmadılar. Çalıştıkları yerde çıkış alan insanlar gibi gözükmediler. Bu onlara büyük bir güç verdi sevgili arkadaşlarım. Dört derin zammı konusunda da Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortak kurdukları komisyon aracılığıyla son şeklini verip bu cumaya kadar bir açıklama bekliyoruz. Çünkü STK ve konfederasyonların büyük baskısı altında ve haklı istekleri karşısında ve seçimde olması dolayısıyla verilecek cevap heyecanla beklemekte. Her şeye çalışan ve emekçilerine bakıyoruz. Sendikacılık bu diyoruz. Sosyal ülke gereği bu haklarımızı sonuna kadar sonuna kadar uğraşıyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım yaptığımız çalışmalar yaptığımız uğraşlar her şey sizler için bütün her şey sizler için kardeşlerim yani maaşlar konusu açıklaması lazım Ocak ayında sayınince sosyal medya üzerinden paylaşırsan sevinirim sayınince sen de paylaşırsan çok mutlu olurum kardeşim WhatsApp'tan, Twitter'dan, Facebook'tan paylaşmalarınız bizlere güç katacaktır. Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşım Sayın Ardıncaz. Paylaşımların bize güç katmakta ve diğer arkadaşlarımız sağduyusunu arttırmaktadır. İnşallah. Tabii ki diyeceğim. Web geçici işçileri de diyorum bazen görmüyorlar. İnşallah onu da yazacağım arkadaşım mutlaka Sayın Ünlü. Milli değil mi? Tamam inşallah. Milli arkadaşlarımız olarak geçen seneki başarıyı bu senede kazanacağız ve sizlerin daha iyi şartlarda çalışmanız için, mutlu olacağınız adımlar atmak için çabalarımız artarak devam edecek. Evet sevgili arkadaşlarım, sizler için varız, sizler için olmaya devam edeceğiz. Hiçbir kuvvet sizler olan desteğimizle bizi durduramayacak. Bu konuda emin olabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Değerli kardeşlerim. Tekrardan ee, hizmetlisiniz. İnşallah haklarınızı, hukukunuz konusunda bu işlerinizde sağlam bir şekilde daha iyi şartlarda çalışacaksınız. Aynen sevgili kardeşlerim. Haydi 200 like yapalım. 191 like'tayız. Videonun hemen altında OK tuşu var. Çok sağ olun Sayın Demir. Allah sizden de razı olsun. Teşekkürler, müjdelinizi bekliyoruz demiş Sayın Savaş. İnşallah kardeşim, bütün emeğimiz, bütün çabamız bu yönde. Evet sevgili EYT'ler, sevgili dört değerliler, çok önemli bir dönemişteyiz ve önemli bir dönemdeyiz. İnşallah haklarınızı ve hukukunuzu almanız konusunda ümit var olun, sonuna kadar yanınızdayız. Evet kardeşlerim, hepinize, hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Akşam 9'da tekrar görüşmek üzere, hayırlı günler ayrıca çalışmalar diyorum. İnşallah çok güzel yayınlarda ve çok güzel bilgilerle karşınızda olacağız. Beğeni ve like atamayan arkadaşlarıma da like ve beğeni atmalarını bekliyorum. 200'e tamamlayalım sevgili arkadaşlar. Haydi arkadaşlarım lütfen. Çok çok teşekkürler sayın arkadaşlarım. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Beğeni ve like'larınızı atın. 200'e tamamlayalım. İnşallah kardeşlerim. Hoşçakalın. Belediyelere selam olsun. Milli eğitime selam olsun. Bakanlıklara selam olsun. Bütün çalışan kardeşlerim için söylüyorum. Hepinize selam olsun. Emeklilikte yaşına son dönemdeki bu müjdeye yaklaştığı günlere selam olsun. Hepinizin yanındayız. Umudunuz olacağız. Sonuna kadar hakkınızı arayacağız. Tek isteğim buradaki yayınımı Tüm sosyal medya adreslerinizde yağmur gibi yayın. Yüzlerce bir paylaşım yapıldığında bu bir akarsu bir anda olacak de, de, deniz. Deniz olacak okuyanız. Teşbih hata olmazsa aynen bir tsunami gibi olacak ve haklarınızı almanızda sizi çok kuvvetli gösterecek. Sizin cebiniz, sizin sosyal haklarınız çok önemli. Bu yüzden çabamız bu yüzden. Bu yüzden saatlerce burada konuşuyorum. Bu yüzden sizlerle dertleniyorum, sizlerle bu konuda dertleşiyorum. Haklarınızı almanız konusundaki kararlılığımı her zaman görmenizi ve bilmenizi istiyorum. 120'lik zammın kesiniyeti konusunda elimizdeki en büyük veri seçim ve anketlerdir. Bu konuda geçen sene birçok konuda güzel adımlar atıldı. İnşallah sayılır adıncaz. Bir yerler değil... Sizin sesinizi her yerde duyurabileyim istiyorum. Allah da inşallah bunu daha iyi nasip eder. Daha iyi konumlarda olarak bunu daha iyi iletmemizi nasip eder. İnşallah kardeşim Sayın Çevik buyurun. Yayınımı kapatacağım. Soruyu sorarsan ona göre kapatayım. Son 3 kişi 4 kişi kaldı 200 like, a. beğeni ve like atamayan arkadaşlarım. Daha atmamış olanlardan beğeni ve like atmalarını istiyorum. Tabii ki Sayın Kuru. 2000 lira kazandı ve davada feragat etmek zorunda kaldım. Bu kas, kadro bu Allah aşkına bir hastanede çalışıyorum. Hmm, i̇yi para varmış ama sürekli bir gelir için oradan feragat ettiniz. Yani onun, onda kaldınız. Bence sürekli iş daha iyi tercih yaptınız. Hiç canınızı sıkmayın Sayın Kuru lütfen. Allah emanet olsun size Sayın Peker. Sayın teşekkür ederim. Akşam buradayız. Çok sağ olun Sayın Ateles. Hepinizin sesi olmak bana gurur veriyor. Şöyle bir formül olabilir Sayın Erbil. 1700 alanları vardı ya. Onlar da %20 yaparsalar yetişiyor 2020'ye. E, 2020 üstü alanlarda 120 eşit olur. Herkesi kazanmış olurlar. Beklenti o. Bu ay içinde bekliyor Sayın Sarıcı. İnşallah Sayın Ardınca senin devletçiyon. 200 like'a 2 kişi kaldı arkadaşlar. Atamayan, beğeni atamayan arkadaşlarımızdan bekliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Olumlu olalım, pozitif olalım. Biliyorum ki olumlu olmak ve pozitif olmak çözümde atacağımız en büyük ilk adımlardan birisi. Çok avantajlı olmamıza neden olan bir etken. Bu yüzden hepinize saygılar sunuyorum. Yalnız değilsiniz, sizinleyiz ve sizinle daha güçlüyüz. Hayırlı günler, saygılar, sevgiler. Sizden isteğim, bütün sosyal medya adreslerinizden şu yayını gümbür gümbür paylaşın. Bu memleket millet şu güzel güzide çalışmayı görsün. Sevgili arkadaşlarım, hepinize selamlar olsun. Çok sağ olun Sayın Ardıncağız. İnşallah çok daha milli projelerde, çok daha güzel seslerde sizinle beraber çok güzel işler yapacağız. Tekrardan hepinize saygılar sunuyorum. Değerli kardeşlerim, insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşat ki başarılı bir gelecek kurasın. Saygılar, sevgiler. Akşam görüşmek dileğiyle saat 9'da. Görüşmek üzere arkadaşlar.